Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, herkes kanalıma ve videomuza hoş geldi. Bugün e, yine YKS Türk sitesinde Trevigo'nun çift dingilli modeliyle e, Adana Otogar'dan temsili yapılmış tabii ki her zaman tekrar söylüyorum. Temsil yap Adana Otogar'dan Antalya elimize doğru sahil bir e, sefer düzenlemeyi planlıyorum. E, bu yol oldukça e, Zor e, hani sürüş şartlarına sahip bir yol. Gerçekte zaten böyle biliyorsunuz. E, Herkese iyi seyirler diyorum. Bugün yine videomda e, farklı bir e, uygulama metodu kullandım. E, fark Farketmişsinizdir. E, çift görüntülü şekilde e, bir hani görsellik planlıyorum. Hani oyunun görüntüsünü daha net alabilmen için böyle bir uygulamaya koy, koy, yer verdim. Şimdi size oyundaki haritamızı da bir göstereyim. Adana Otogardan başlayacağız. Mersin'in e, üst yarı çevre tarafındaki e, otoban tarafından e, Antalya'yaimize kadar bir saatimiz olacak. Oyundaki ortalama kilometresi 524 kilometre civarında görünüyor. Merkez tekrar iyi yolculuklar diyerekten seyahatimize başlayalım. Ve i̇ç kameramızı da geçelim tekrar. İşte başlıyoruz. ...motorumuzu çalıştırdık. Trevgan'ın dediğim gibi... ...has turizme ait... ...çift dingeli modelini... ...şu an kullanıyoruz. Nakateker'in dönüşünü de görmek isterim. Gerçekten güzel bir otobüs. Herkesin kullanmasını, oyna sahip arkadaşlar kullanmasını tavsiye ederim. Sinyal sesini çok kısmıştım. Biraz, e, gelen antenizlerini birazcık daha artırdım. Ama bundan fazla, daha fazla oynamayacağım. Ses bu şekilde kalacak. persin tarafına doğru solda kalıp sonra üste bakacağız. Üste yöneceğiz. Bu e, oyunun şu anki görselinden zevk alırsınız. Ben ufak bir deneme yaptım hani e, güzel geldi bana tabii ki sizin yorumlarınız benim için önemli isterseniz iski kaları şekilde de e, sürüşlerimize devam edebiliriz o tamamen engellisinden gelecek talepleri, videodaki yorumlarınızı benim gibi tek tek hepsini okuyorum inanın bana e, hepsini değerlendirmeye mutlaka alıyorum solda kalın ve son buradaki e, bu haritaya geçmem hani görsele geçme tek amaç oyunun görselini daha iyi say gör